Merhaba sevgili Vektekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ofise 100 megabit internet çektirdik. Bir onu dedik ki bir test edelim bakalım. Haydi. Download hızları her yerde güzel, idare eder falan filan. Bunlarda bir sıkıntı yok ama uploadlar her zaman yerlerde sürmüyor. E bizim videoların da boyutu öyle 100 megabayt, 50 megabayt falan filan değil arkadaşlar. Yeri geliyor, 2 gigabayt, geliyor, 3 gigabayt falan oluyor ve bunları upload etmek gerçekten bir zulüm haline dönüşüyor. Bence artık gelin bakalım TürkNet bizim bu upload ihtiyacımızı neler yaptı? Hadi bakalım. Şöyle komple kazdılar arkadaşlar. Bizim ofiste karşısı zaten bilenler bilir videolardan falan filan. Burayı da kazdılar lütfen. <gülüyor> Buradan geldi, geldi, geldi, geldi işte bizim ofiste yeni gelen internet bu abi. Bu klima, su atma borsan renziyor ama değil. değil. Kabloyu bu, koruyor bu. Kablo var bunu. Evet, burada işler normale döndü. Artık kablo yoluna geçtik arkadaşlar. Sonra muhtemelen o yoldan aldıkları kabloyu buradan geçirip üst kattaki bizim internet merkezine Ana, merkeze, Ana git. merkeze git. Oradan da bütün ofise dağılıyor. Sonuç olarak kablolar buraya kadar geldi. Burada bir kutuda toplandı. <gülüyor> Burası bizim ofisin içerisine internete dağıtan merkez üstümüz. Bunun önündeki kapağı şimdilik görelim diye biz çıkarttık arkadaşlar. Buradan Aynen. dört kata da internet dağılıyor. Şöyle söyleyelim, bütün katlara Wi-Fi ile veriyoruz, her katta bir Aynen. verici var diyebiliriz. Aynen. Evet şimdi bilgisayarımızın başına geldik, ilk olarak yapacağımız şey tabii ki de şey olacak, speed test. Basıyorum, bastım. Josh, Josh, Buyur. Josh. Buyur. gel oğlum, hadi. Vay be Lütfü komutan, Vay be çağdaş, senin evde komutan. nereye geliyor bu ibre? <gülüyor> Benim evde o ibre durmuyor, patlıyor. An 92. an 92.26. 92. Upload'umuza bakıyoruz, 90, 92. 92 gibi çıkacak. Yani bu hani birbirine eşit. Upload'u download o internet muhabbeti 92'ye 94. Hı. Zaten burada 92'yi görüyorsan aman efendim 100 diye diye, değil diye ağlamazsın bunu söyleyelim. Bu beni tamam Speedless çok iyi abi. Harika. çok güzel ama bir Steam'den bir oyun indir ya. Mesela diyelim ki canımız bir anda CS'ye Go çekti şimdi indir diyoruz. Şu an 14 dakika süre veriyor. Arkadaşlar... Cahit oyunumuza oyunumuzu oynamaya başlayacağız yani. Yani, başlayacağız yani. yani. yok GTA'yı indirmeye bıraktım, 2 ay sonra geldim olayı biter. Bu arada burada şunu da söyleyelim, ofiste aktif olarak internet kullanmaya devam Tabii ediyor zaten. Şu an internet o da etkiliyordur. Evet, evet. evet. TürkNet'in bu 100 megabitlik internetine geçtiğimizden bu yana Upload meselesinde inanılmaz bir rahatlama yaşıyoruz Aynen öyle. Yani 200-300 megabitlik bir tane videomuzu bulalım. Tamam. Çat bir atalım kanala, atalım bir bakalım de kanalım da görsünler. Haydi bakalım. Yaklaşık 2-2.5 GB arası özel yapıyoruz. Haydi bakalım yükleniyor %10'luk 5 dakika kaldı diyor. 2.5 GB'lık bir video için bu süre gerçekten güzel. Özellikle YouTube'a içerik üreten arkadaşlar bu durumu biliyorlardır. Evet. Fırsatın değerli. On da hemen göstereyim. Border şey CS'de hallolmuş o arada. 2.28 GB. Yani şimdi %41 oldu abi. Evlerde en fazla olsun 5 MB. Yani 100 bunun 20 katı olduğuna göre o hesapla biz 15 dakikada yüklüyorsak evde de bu videoyu yüklemeye kalksak 15 x 20 dakika gibi çok uzun bir süre. Daha hızlı videolar izlemeye başladık. E, müzik dinliyoruz burada çalışırken onu biraz daha hızlandırdı. Abi şöyle diyeyim, eski internetimizdeki en büyük sorun kopmalardı. Kopma oluyor, Çadiş abi yazıyor, Fatih internet gitti gibi gibi sorunlar oluyordu. Şu anki internetimizde kopma yaşamıyoruz. Genel olarak böyle sürekli indirme bir şey yapmıyoruz, upload yapmıyoruz. Sürekli zaten bir şeyler yazıyoruz. <gülüyor> Aktif olarak İyiz. kullanmayanlar şu an PS 2018 demosu indiriyorlar. <gülüyor> 17'ymiş pardon. Ya, kopma yaşamıyoruz Fatih gibi. Akıcı internetimiz var. Bu da bizim için yeterli oluyor. Ya. Benim de internetle ilgilerden bir sıkıntım yok ya şu an zaten. Ufak tefek grafikler indiriyorum sadece. İk onlar evet. zaten birer kilovayt değil mi? Evet. Hakikaten upload ederken videoları vesaire veya görsellerde, sekmelerde falan bayağı bir fark ediyor. O zaman ne yapalım? Artık video içerimizi yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Bu internet altyapınızı sağlayan TürkNet'e bu hizmeti için de teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kendi internet hızlarınızı yorum bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bir gün hepimizin bu tarz internet hızları olur. Evlerimizde Diyelim ve görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Millet üstümüzde duran bağlantıları tıklayarak bambaşka bir teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.